Merhaba arkadaşlar, bu videoda farklı bir içerik paylaşmak istedim sizlerle. Biliyorsunuz günlük astrolojik gündemlerden, haftalık aylık gündemlerden bahsediyoruz ancak astrolojide bir takım temel öğretiler, temel bilgiler mevcut. Özellikle bu temel bilgileri herkes belli seviyede hayatına enjekte edebilirse daha güzel enerjilerini kullanabilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani günlük gezegen hareketlerinin zaman zaman kişilere has etkileri farklı olabiliyor. Sert bir açı sizde olumlu tesir edebiliyor. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz yorumlar %100 kişiye has olmayabiliyor analizinizi yaptırmadığınız sürece. Ama temel bazı öğretileri bildiğiniz takdirde kendi hayatınıza uyarlayabilir, uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bugün size bahsetmek istediğim konu, astrolojide günler ve günlerin ne anlama geldiği ve hangi gezegenlerle yönetildiği üzerine. Biliyorsunuz her ülkede, her toplumda günler farklı şekilde nitelendiriliyor. Tatil günleri farklı olduğu gibi bizim ülkemizde de pazartesi günü biliyorsunuz, mesaimiz başlıyor. Pazartesi sendromları yaşanıyor. Genel olarak e, çarşamba, perşembeye doğru bir rahatlama söz konusu oluyor. Cuma günü e, devlet memurları için haftanın son günü olduğu için mutlu oluyoruz. Cumartesi, pazar tatil olarak düşünüyoruz. E, ancak şöyle bir durum var. Bazı e, toplumlarda bu tatil günleri esasında farklı öğretilere göre düzenlenmiş durumda. Bizim ülkemizde ne yazık ki bu şekilde bir düzenleme yok. E, örneğin çalışmak için daha uygun olan günler çalışma günleri olmadığı gibi dinlenmek ve temizlik yapmak için daha uygun olan günler de çalışma günü olarak belirlenmiş. Dolayısıyla aslında o günün enerjisine biz adapte olamadığımız için iş hayatında veya günlük hayatımızda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Örneğin ben çevremden çok sık duymuşumdur kendim de bizzat Deneyimledim. Belki sizler de e, benzer şeyler yaşamışsınızdır. Aşağıya yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Pazar günleri bana genel olarak kasvetli gelir. Pazar günleri evde dinlenmek veya e, evde temizlik yapmak, evle ilgili bir şeyler yapmak istemem ama e, tek tatil günüm o olduğu için mecburen o şekilde davranmak durumunda kalırım. Örneğin pazartesi günü. Çalışmak için çok uygun bir gün gibi gelmez. Cumartesi günü, cuma günü, Çarşamba günü daha çok çalışmak için motive olduğumu fark ediyorum bu öğretiyi öğrendikten sonra. Şimdi size kısaca hangi günün ne için aslında uygun olduğunu ve hangi günü kendi şartlarımız doğrultusunda nasıl değerlendirebileceğimizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz aslında günler bizde pazartesiden başladığı için biz pazartesi başlıyor gibi düşünüyoruz haftaya ama... Birçok ülkede pazar günü Sunday diye başlar. Sunday demek. Sun zaten İngilizce güneş anlamına geliyor. Güneş günü anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında pazar günü yani Sunday bizim kendimizi ön plana çıkarabileceğimiz, kendimizi daha rahat ifade edebileceğimiz, özgüven gerektiren, sanat, tasarım, yaratıcı faaliyetler gerektiren, Önemli keyifli toplantılar yapabileceğimiz, insanları rahat toplayabileceğimiz veya e, patron olan, lider olan kişilerin çalışması için çok daha uygun bir gün olarak gözüküyor. Merasimler için, toplantılar için, büyük organizasyonlar için ve e, bu güneş gününde aslında... Ne kadar çok güneşle yani havayla dışarı ve temas edersek o kadar daha iyi geçireceğimizi gösteriyor vaktimiz. Dolayısıyla pazar günü evde oturup temizlik yapmak veya evle ilgili bir düzen sağlamaya çalışmak bizi kasvete ve rehavete sürükleyebiliyor arkadaşlar. Bugün aynı zamanda kişisel bakımımız için kendimizi daha iyi hissetmemiz için saç kesimi yaptırmak, saç boyatmak için ee, dediğim gibi keyifli organizasyonlar, eğlenceli etkinlikler düzenlemek için çok güzel bir gün. Ee, aslında dinlenme günü değil gördüğünüz gibi. Daha çok e, aktivite içerisinde olmamız gerekiyor. Hareket halinde olmamız gerekiyor ki pazar gününün enerjisine daha uygun kanalize olabilelim. Evet diğer günlere bakacak olursak Monday aslında Moon Day'den geliyor arkadaşlar. Moon biliyorsunuz İngilizce'de Ay demek. Ee, dolayısıyla pazartesi günü Ay günü anlamına geliyor. Ay tarafından yönetiliyor. Pazar günü nasıl güneş tarafından yönetiliyorsa, pazar günü de ay tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Bu durum aslında bizim yaşadığımız pazartesi sendromunu en güzel şekilde açıklayan durum. Çünkü biliyorsunuz ay e, duygularımızı, hislerimizi ifade eder ve ayın e, ritmi dengesizdir arkadaşlar. E, sürekli git yapar ay biliyorsunuz kendi kimyası dolayısıyla. Dolayısıyla pazartesi günü bizim ruh dünyamız, duygu durumumuz oldukça karışıktır. Zaman zaman kendimizi çok iyi hissederken zaman zaman motivasyonumuz debe çökmüş hissedebiliriz. Aslında pazartesi sendromu diye yaşamış olduğumuz şey haftanın ilk mesai veya çalışma günü olmasından ötürü değil. Pazartesinin ay günü olmasından ve duygu durumumuzun değişken olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bugünlerde aslında duygularımızla alakalı, ailemizle, ailemizle, yuvamızla, evimizle alakalı işler için daha uygun günlerdir. Örneğin aile toplantısı için, duygusal bir konuşma yapmak için veyahut evimizde temizlik işlerini ayırabileceğimiz, özellikle sulu işler, ay tarafından su burcu olduğu için, su grubundan olduğu için, sulu işler, banyo temizliği, lavabo temizliği gibi temizlikler için de Pazartesi günü daha uygundur arkadaşlar. Ee, Pazartesi günü kendimizle baş başa kalıp kendi duygu durumumuzu e, düşünüp tartabiliriz. Ancak çalışmak için veya çok disiplinli sert bir şekilde hemen haftaya başlamak için çok iyi bir gün olmayabilir. Çünkü dediğim gibi dalgalı ve biraz e, duygusal bir gündür. Salı gününe geçecek olursak. Salı günü arkadaşlar eski İngilizce'de twice day, yani e, Tuesday e, aslında savaş günü olarak geçmektedir. Bu bir mitolojik tabirde tabii ki e, savaş tanrısının günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla savaş gibi e, roller üstlendiği için aslında salı günü Mars'ın günüdür arkadaşlar. Salı günü Mars'ın günü ise demek ki aksiyon almak için, bir şeyleri başlatmak için. E, sportif faaliyetler için oldukça uygun bir gündür. Artık pazartesinin kasvetini rehavetini üzerimizden attık ve salı günü ne yapılması gerekiyorsa motivasyonumuz gayet yüksek bir şekilde hedefimize kanalize olmuş durumda. Gerekli çaba ve eforu sarf edebileceğimiz bir gündür. Onun dışında e, kavgalara, kazalara e, fiziksel saldırılara yöneşe Uygun bir gün olabileceği için o gün çok fazla insanlarla kargaşa ortamına, kavga ortamına girmemekte fayda vardır. Dolayısıyla eğer bir sportif faaliyet başlatmak, vücudumuzu çalıştırmak veya yeni bir girişim, yeni bir iş başlatmak ve cesaret gerektiren bir durum söz konusuysa salı gününü mutlaka değerlendirebilirsiniz. Önemli girişimlerinizi, önemli projelerinizi genel olarak salı günü başlattığınız zaman daha hızlı şekilde yol aldığınızı fark edeceksinizdir arkadaşlar. Çarşamba günü ise... E, mitolojide İsk İskandinav mitolojisine göre e, büyük tanrı o dinle özdeşleştirilmiştir. Wednesday e, Merkür günü olarak kabul edilir arkadaşlar. Merkür günü olduğu zaman neyi kastediyor? İletişim, e, eğitim, her türlü yazılı sosyal e, medya e, efendim yeni bir eğitime başlamak insanlarla rahat iletişim kurabilmek satış pazarlama yapabilmek tanıtım yapabilmek e, organizasyon yapabilmek için Uygun bir gündür. Dolayısıyla e, telefon görüşmeleriniz, yazışmalarınız, e-postalarınız varsa çarşamba günü daha güzel verim elde edebilirsiniz. Daha güzel iletişim imkanları yakalayabilirsiniz. Genel olarak iletişimle veyahut sözleşmelerle, projelerle, tanıtımla, halkla ilişkilerle ilgili bir projeniz söz konusuysa çarşamba günü bunu yerine getirmek için, imzalar atmak için, karşı tarafa e, ne hissettiğimizi ifade edebilmek için, karşı taraftan aynı şekilde geri dönüş alabilmek için mutlaka çarşamba gününü tercih etmeliyiz arkadaşlar. Dediğim gibi çarşamba merkürün günüdür, iletişim günüdür. Dolayısıyla kendimizi daha rahat ifade edebildiğimiz, yazışmalarımızı daha rahat yapabildiğimiz bir gündür arkadaşlar. Perşembe günü ise e, Thursday günüdür. E, Jüpiter'in günüdür arkadaşlar. Jüpiter tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla Jüpiter'i genel olarak iyicil bir gezegen ve büyük bir gezegen olarak kabul ettiğimiz için Perşembe günü daha iyicil ve pozitif etkiler söz konusu olabilir. E, maneviyatla alakalı konular, ruhsal e, bir takım yenilikler ve kendinizi rehabilite etmek adına oldukça e, manevi bir gündür aslında Perşembe günü. Onun için şanslı fırsatlar veya şans beklediğimiz konular bir işi büyütmek, yetiştirmek için harika bir gündür arkadaşlar. Dediğim gibi şansınızı denemek istediğiniz bir takım konular varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Ayrıca maneviyatı yüksek bir gün olduğu için insanlarla ilişkilerinizde biraz daha özgürleşmek, biraz daha rahatlamak adına e, kendi motivasyonunuzu sağlamak, kendinizi medite etmek adına e, çok güzel bir gündür. İbadet etmek için, e, doğalar için, meditasyon için dediğim gibi ruhunuzu dinlendirebileceğiniz harika bir gündür. Perşembe günü Jüpiter tarafından yönetildiği için. Ayrıca Perşembe günleri e, ne dilediğinize, ne istediğinize dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sözlerinizin dahi etkileri daha büyük olabilir perşembe günleri Jüpiter tarafından yönetildiği için. Cuma günü Friday aslında eski mitolojide Freya Day olarak kabul edilmiştir. Freya da mitolojide bereket tanrıçasıdır arkadaşlar ve cuma günü de Venüs tarafından yönetilir. Dolayısıyla Venüs'ün bereketli, ikinci iyicil gezegen olan Aşk gezegeni olması, efendim, e, bereket bolluk gezegeni olması Cuma gününün bereketini bolluğunu artırmaktadır. Bugün özellikle keyifli aktiviteler için hayatımıza güzellik katmak için ev dizaynı olabilir, evimizi süslemek olabilir, e, aşk ilişkileri için harika bir gündür e, sevgilinizle veya eşinizle güzel bir gün organize etmek istiyorsanız Cuma gününü tercih edebilirsiniz. E, maddi konularda da güzel şanslı fırsatlar vardır. Onun dışında e, kendinizle alakalı, kendi kişisel bakımınızla alakalı e, kıyafet almak, alışverişe çıkmak, e, kişisel bakımınızı gerçekleştirmek, estetik operasyonlar baş, başlatmak, diş yaptırmak, e, ne bileyim kendinize yönelik, güzelliğe yönelik, aşka yönelik, berekete yönelik ne gibi durumlar söz konusuysa aslında bunları başlatmak için en ideal gün cuma gündür arkadaşlar. Cumartesi günü Satürn tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla biraz evvel videonun başında bahsettiğim gibi aslında çalışmak için, iş hayatı için, işleri önemli projeleri bitirmek için gerçekten kendimizi tam anlamıyla kapatıp e, emek verebildiğimiz bir gündür Cumartesi günü. Dolayısıyla tatil olarak geçirilmesi aslında çok fazla Cumartesi gününün kimyasına uygun değildir. Özellikle sabır ve emek gerektiren işleri e, Cumartesi gününe bırakabilirsiniz. Cumartesi günü Satürn günü olduğu için ufak tefek engellemeler, ufak tefek aksaklıklar söz konusu olabilir. Ee, ancak e, çalışmak için, projeler üzerine e, odaklanmak için, toprakla, tarımla alakalı işler yapmak için, e, gerçekçi hedef ve planlar yapmak için, alım, satım, ticaret, dediğim gibi yoğun emek ve mesai gerektiren işlerle alakalı konular Cumartesi gününün yani Satürn gününün konularıdır arkadaşlar. Evet e, pazar gününden e, videonun başına bahsetmiştim pazar günüyle başlamıştık videoya. E, bunlar dediğim gibi genel e, çok genel bir takım e, öğretiler dolayısıyla bunları hayatınızda e, temel bir takım e, şeyleri uygulamak adına enjekte edebilirsiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak zaten kendinizde hayatınızda gözlemlediğiniz zaman hangi günün sizin enerjinizi daha güzel kontrol ettiğini, hangi gün biraz daha demotif olduğunuzu fark edeceksinizdir. Bunlar aslında genel ifadeler olduğu için bazı gezegenler size daha olumlu veya olumsuz tesir edebilir haritanızdaki etkilerine göre. O yüzden siz bunları kendiniz görebilirsiniz. Düşüne düşüne tasarlaya tasarlaya farkındalığınızı yükselterek hangi gün hangi işlerde daha başarılı olduğunuzu tespit edebilirsiniz. Ve kendinize ayrı bir ajanda tutabilirsiniz bu konuda. Ajandanıza bu not alırsanız sizin için faydalı olacağını düşündüm. Ve e, günlük astrolojik gündemin arasına bu şekilde bir video sıkıştırmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıya bu konudaki yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü merak ediyorum hani siz de mi? benzer şekilde hissediyorsunuz. Pazar günleri daha e, melankolik, Pazartesi daha depresif, e, Cumartesi günü daha e, atik ve çalışmak için daha motive mi hissediyorsunuz kendinizi? Aşağı yorumlarda bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. E, diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.